Gençler selam. Bir yeni 4 konu, 4 soru videomuzla beraberiz. Duydum ki bu seriyi çok sevmişsiniz. Bu beni çok mutlu etti. Ee, şimdi sizler için vakit kaybetmeden sorulara başlayacağım arkadaşlar. İlk 4 sorudan 4 e, sorudan ikisini ben çözeceğim. Geri kalan iki tanesini de İsmail Hocam sizin için her zamanki gibi çözecek. Vakit kaybetmeden hemen videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi e, burada bize ne vermiş? P, kas, Px kas katsayıları tam sayı olan bir polinom olmak üzere bir ifade vermiş Px polinomuyla bir şeyleri toplamış falan bir olmuş bize M'yi soruyor. Şimdi buraya baktığımızda Px polinomunu şöyle yapalım Px diyelim. Yalnız bırakırsam eğer ben ne oluyor 1-3x artı M diye yazarsam dikkat edin şuradan kaynaklı ben bu polinomun ne olduğunu söyleyebilirim. Birinci dereceden bir polinom olduğunu söyleyebilirim. Peki şimdi burada ben birinci dereceden bir polinomla. Birinci dereceden bir polinomu toplamışım yerine x artı bir yazmam. Bu olayı değiştirmeyecektir çünkü. Ee, daha sonra yine birinci dereceden bir polinom elde etmişim. Dikkat edin rasyonel bir ifade olamayacağı için burada şunu düşünmemiz gerekiyor. Px artı 1'i x eksi 1'e böldüğümüzde demek ki bu x artı 1, Px artı bir polinomun içerisinde bir x eksi 1 çarpanı varmış ki sadeleşmiş. Yoksa polinom olarak yazamazdık zaten. Ee, bu sebepten dolayı ben bu Px artı bir polinomunu arkadaşlar şöyle desem. A x eksi a olsun. Hocam niye? Bak ben burayı a parantezine alırsam eğer x eksi 1 gelir. Bu nedir? x eksi 1 çarpanı. Bu x eksi 1 çarpanıyla sadeleşecek demektir. Bu durumda. Şimdi p x artı 1 polinomu eğer ki a x eksi a'yı eşitse ben bu p x'i bulmak istesem ne yaparım? Bak şimdi p x artı 1 a x eksi a. Ben buranın px olmasını istiyorum. x gördüğüm yere x-1 yazarsam buraya x-1 yazarsam ne olur elimde px kalır değil mi? Hadi yazalım. px eşittir. x gördüğüm yere x-1 yazdım ve buraya düzenledim ne geldi? ax-a-a -A da 2 -A, a yaptı bu benim. px polinomumuş. Artık zaten gerisi bence bitmiştir. Neden? Ben px polinomunun buna eşit olduğunu biliyorsam eşitliğim bitsin. Şimdi şuraya geleyim. Şu kalem bir kalın olsun. Hı. Geldim. Ax eksi 2a eşittir diyelim. Eksi 3x artı 1 artı m dedim. O zaman buradan ax'in eksi 3x'e eşit olduğunu söylersem, a'nın eksi 3 olduğunu bulurum ki burada yerine yazarsanız eksi, eksi değil artı 6 eşittir 1 artı m gelecektir. Arkadaşlar buradan m ne demektir? 5 demektir. Zaten bize sorulan şey de M olduğu için cevabımız A şıkkı oldu arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Güzel bir polinom sorusuydu. Diyelim ikinci sorumuzla vakti kaybetmeden devam edelim. Şimdi... Aşağıda bir internet mağazasında bir gömleğin TL cinsinden fiyatı ve kalan stok miktarı gösterilmiş. Bu kadar satılıyormuş, bu kadar stok varmış. Yok ya, 70 ile 100 arasında olmak üzere bu stok miktarını, miktarının tamamı satıldığında elde edilecek gelirin. Şimdi ben geliri nasıl bulurum? Elimde kaç tane gömlek varsa bunları stok miktarı yani ne kadarsa ne kadar para varsa da yani ne kadar satılıyorsa da bu ikisini çarparım değil mi? Çarptığım zaman kazancımı bulurum. O yüzden şurada ben bunun stok miktarı x kare eksi 40x'miş ya güzellik olsun biz onu x parantezine alıp yazalım. x parantezinde x eksi 40 diye yazdım. Yani stokla adet miktarıyla Buradaki fiyatı çarparsam yani 120 eksi x bölü x'i çarparsam dikkat et bu bana kazancı verecektir. Şu x'ler gitti zaten. Bak benim kazancım aslında ne kadarmış kazanç? Dedim ki x eksi 40 çarpı 120 eksi x'miş. Dikkat ederseniz biz bunları aslında çarparsak eksi x, x kareli falan bir parabol gelecek değil mi elimize? Hatta şunu da çok net görüyoruz. Bakın burada bir kökümüz 40. Parabolün bir kökü 40 diğer kökü de 120 olacak sıfıra işlediğim zaman. Bunu bir çizmeye çalışsak ki dikkat edin. X ile eksi x'i çarptığımızda eksi x kare yapacağı için kollarının olması gerekiyor. Aşağı doğru olması gerekiyor. O yüzden şuraya gelsem. Bir parabol çizsem. Çizim konusunda çok yetenekli olduğumu söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Şöyle desem. Gerçekten yeteneksizliğimi gördünüz galiba. Şuraya 40 dedim. Şuraya da 120 dedim. Tamam mı? Bunun en büyük değeri zaten tepe noktasındadır. E tepe noktasını ben bulmayı biliyorum. Bunun R'sini önce bir bulayım nasıl bulacağım? İkisine de eşit uzaklıkta olması gerektiği için... 40 ile 120'nin tam ortasıdır. Topla ikisini 160 bölü 2'ye 80. Demek ki bunun R'si 80. Alacağı en büyük değeri net olarak nerede alacak arkadaşlar? Burada alacak. O yüzden 80'i götürüp eğer ki burada yerine yazarsak ne olacak? Biz kazancımızın en büyük değerini, en fazla değerini bulmuş olacağız. O zaman dedim ki ben 80'i yerine yazayım. 80-40 dediğim şey 40. 120-80 dediğim şey 40. Çarptım bunları 1600 yaptı. Bu maksimum kazanç. Tamam mı? Şimdi... Döp, döp, döp. Ne arasındaydı bu? 70 ile 100 arasında. Şuraya 70 desem, Şuraya da 100 desem. Bakın bu ikisinin arasındaki uzaklık 11 imkan. Burası... 21'im. Demek ki burası daha alçakta kalıyor. Yani alacağı en küçük değeri yüzde alacaktır. Demek değil mi bu? Yani şunu bulmak istiyorum demek. O zaman geldim. 100'ü ne yapıyorum? Kazanç daha yerine yazacağım. 100-40 dediğimde 60 geldi. 120-100 dediğimde 20 geldi. Çarptığımda 1200 oldu. Bu da bizim minimum. Yani en az kazancımız oldu. Bu x'in bizden toplamını istemiş. Topladığımda ne yaptı? 2800 yaptı arkadaşlar. Demek ki cevabımız değişik olmuş oldu. Dedik ve ilk sorumuzu bitirdik arkadaşlar. Devamındaki iki soruyu İsmail Hoca'nız biraz sonra size çözecek arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı olmuş diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Gençler selamlar. Ben Sevmeyle Hoca. Sevmeyle Hoca matematik kanalındasınız arkadaşlarım. İki soru Ormak hocanın sizler için çözdü. Şimdi ben de size birbirinden güzel iki tane soru çözeceğim ve videoyu noktalayacağız. Hazırsanız geçelim sorularımıza. Analitik düzlemde bulunan bir A noktası orijin etrafında saatin dönme yönünün ters yönünde alfa açısı kadar döndürülerek B noktası elde edilmiş. Şimdi bir analitik düzlemden bahsettiği için analitik düzlemimizi çizelim arkadaşlar. İşte bu analitik düzlem üzerinde. Şu şekilde bir A noktası seçiliyor arkadaşlarım ve bu A noktası şu A noktası arkadaşlarım orijinin etrafında saatin dönme yönünün ters yönünde alfa açısı kadar döndürülüyor. Yani biz şunu şöyle tutmuşuz bu tarafa doğru döndürmüşüz arkadaşlarım dönmüş böyle bir şey olmuş örnek veriyorum tamam mı? Daha sonrasında demiş ki bize OA 5 birim demiş yani arkadaşlarım bu uzunluk 5 birimmiş bunu döndürdüğümüz için doğal olarak bu uzunlukta 5 birimdir. C noktası OB doğru parçasının üzerindeymiş Yani şuralarda bir yerde bir C varmış arkadaşlar Ve OC yani orijinden C'ye kadar olan uzunlukta 3 birimmiş O halde gençler bakın şurası 3 birimdir Demek ki buraya 2 kalıyor diyeceğiz AC uzunluğu da 7 birim A arkadaşlarım? A burasıydı Döndürünce burası B olmuştu Burası C idi AC uzunluğundan bahsetmişti AC uzunluğu da tabi ki burasıdır Ve burası da neymiş arkadaşlarım? 7 birimmiş Peki hala bize diyor ki şimdi alfa kaç derecedir? Tabii ki ne yapacağız? Alfa şurasıydı, kosinüs teoreminden halledebiliriz. 7'nin karesi 49 eşittir 3'ün karesi artı 5'in karesi yani 9 artı 25 eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa diyeceğiz. Buradan 9 ile 25'in toplamı 34 yapar karşı atarsanız 15 gelir. 15 eşittir eksi 30 çarpı kosinüs alfa yapar bakın şu kısım. Dolayısıyla kosinüs alfamız bizim nedir? Eksi 15 bölü 30 eksi 1 bölü 2'dir. Kosinüsü eksi 1 bölü 2 yapan açımız ise tabii ki 120 derecedir. Dolayısıyla cevabımız denizli seçeneğinde verilmiştir deriz. Geçeriz ikinci sorumuza. Her ikisi gerçel sayısı için türenilebilir fx fonksiyonunun ab kapalı aralındaki ortalama değişim hızı v olmak üzere ortalama değişim hızını nereden anlıyorsunuz hatırlıyorsunuz 10. sınıf fonksiyonlar dersinden arkadaşlarım. Pekala şimdi fonksiyonlarda ortalama değişim hızını nasıl buluyorduk ab kapalı aralında şu şekilde buluyorduk fb'den f a'yı çıkarıyordunuz bunu da b eksi a'ya bölüyordunuz bu da bize ortalama değişim hızını vermiş oluyor. Pekala ortalama ve işimizin V olmak üzere demiş. Demek ki bunu biz şuna eşitleyeceğiz. Yani FB-FA ben bunu hiç yazmadan vakit kaybı da olmasın. Direkt şunu alayım. Şöyle şuraya alalım arkadaşlarım. Ve bu da neye eşit olacakmış? F türev A artı F türev B bölü 2'ye eşit olacakmış. Diyor ki bu şartları 2 ile 4 kapalı aralığında verilen aşağıdaki 3 tane fonksiyonlardan hangileri sağlar? Yani hangileri orta fonksiyondur diye sorulmuş. Şimdi sınırlarımız 4'e 2 olduğu için hemen şurada yerine yazıyorsunuz. Bakın f4 eksi f2. F4 eksi f2. Daha sonrasında bölü 4'ten 2'yi çıkaracaksınız. 2 burası hep sabit olacak. Eşittir. F türev a artı f türev b bölü 2. Şimdi arkadaşlar f fonksiyonumuz ne bizim? X kare. Bunun da türevi nedir? 2x. Pekala. 4'ü x kare yerine yazarsanız 16 eksi 2'yi yerine yazdınız 4 bölü 2 fonksiyonumuz. Acaba eşit mi diyeceğiz f türevi artı f türevi b bölü 2 türevi 2 idi 2 kere 2 4 yapar sonra 4'ü yerine yazdınız 2 kere 4 8 yapar bölü 2 bakın 16'dan 4'ü çıkardınız 12 bölü 2 6 4'e 8 eklediniz 12 bölü 2'den 6 yani 6 eşittir 6'yı sağladığı için bu bir orta fonksiyondur Geçtim gx fonksiyonumuza aynı şeyi bu sefer gb eksi ga bölü b eksi a için yapacağım yani önce 4'ü yerine yazın 4'ün karesi 16 2 ile çarptınız 32 1 eklediniz 33 eksi 2'yi yerine yazıyorsunuz 2 çarp 2'nin karesi 8 1 eklediniz 9 bölü 2 Acaba eşit mi diyoruz Bunun türevi nedir arkadaşlarım 4x'tir. 4 xtir 4'ü yerine yazıyorsunuz 4 kere 2 8 artı 4 kere 4 16 2'ye eşit mi 33'ten 9 çıktı kaç kaldı 24 8'e 16 eklediniz kaç oldu 24 Demek ki 12 eşittir 12 gelecek yani bu da bir orta fonksiyon Ve sadece elimizde haş fonksiyonumuz kaldı ona da kontrol edelim. Şimdi ne yapacağız? HB eksi HA bölü B eksi A. Acaba H türevi A artı H türevi B bölü 2'ye eşit mi diyeceğiz? Şimdi yerine yazın arkadaşlarım. 4'ün küpü 64. Eksi 2'nin küpü 8. Bölü 2. Acaba eşit mi diyoruz? Neye? Türevi nedir, bu, nedir bunun? 3x kare. Yerine yazıyorsunuz 2. Yi. 3 kere 2'nin karesi 12. Artı 4'ün karesi 16. 3'le çarparsanız 48. Bölü 2'ye eşit mi? 64. Eksi 8 56 yapar. 12 artı 48 60 yapar. 56 bölü 2 28. 60 bölü 2 30. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit olmadığı için bu bir orta fonksiyon değildir diyeceğiz. O halde cevap ne olacak? F ve G fonksiyonları orta fonksiyondur diyeceğiz. Doğru cevabımız da C seçeneği olacak sevgili gençler. Evet. Güzel iki tane soru çözdük. Irmak hocanız iki tane, ben iki tane soru çözdüm. Toplam 4 tane soru çözdük. 4 konu 4 soru serisinde Sonraki videolarda görüşürüz. Abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.